Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bakalım bu soru ne diyormuş. Bir kare var elimizde. Bir de şurada iki tane birbirine eşit parçalar verilmiş. Buna göre tanjant x nedir diye bir soru sormuş. Şimdi öncelikle şu eşit parçalara birer harf verelim. k ve k olduklarını söyleyelim. Karenin bir kenarına 2k demiş olduk. Dolayısıyla burası da 2k. İşte şu yukarısı da 2k falan. Hepsini döşedik. Şuradaki dik üçgende hemen... Pisagor bağınsını yapalım. K var, 2K var. O halde biri diğerinin 2 katıysa küçük olanın kök 5 katı olacak demiştik. Buraya kök 5'i yapıştırdım. K kök 5'i. Şimdi bana X'in tanjant değerini soruyor. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Yani benim şuradaki kenar uzunluğunu, işte A diyelim buna X ile karışmasın. A diyelim. A uzunluğunu bulacağım. Cevap A bölü K kök 5 olacak. Şimdi hedefim A oldu. A da şuradaki dik üçgenin bir kenar uzunluğu yani hipotenüsü. O halde şu iki üçgenin benzerliğinden ben A'yı çok rahat bulurum diye düşünüyorum. Hemen benzerlik yapacağım dostlarım. Önce bir kalemin rengini değiştirelim. Şuraya A açısı diyelim. Şurası 90, şuraya da B açısı diyelim. Yine 90 var. O halde burası A, 90'ımız var, şurası da B oldu diyebiliriz. Hadi şimdi benzerlik yapalım. Bakın burada 90'ın karşısına K kök 5 gelmiş. Yazıyorum. Soldaki üçgende 90'ın karşısı K kök 5. Sağdaki üçgende 90'ın karşısı aradığımız kenar uzunluğu yani A. Eşittir. Soldaki üçgende B'nin karşısına 2K gelmiş. Sağdaki üçgende B'nin karşısına da K gelmiş. Hemen şu K'ları sildik. 2A eşittir K kök 5. A eşittir K kök 5. Bölü 2 çıktı diyebilirim artık şurası k kök 5 bölü 2 imiş bizden de tanjant x istiyordu dostlarım cevap karşı bölü komşudan yani k kök 5 bölü 2 bölü k kök 5 geldi buradan da k kök 5'leri silersek cevap 1 bölü 2 olduğunu görürüz dostlarım cevabımız Bursa'dan paketlendi diyebiliriz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar öpüyorum hepinizi.